Evet selamlar. Bu video ilk podcastimiz niteliğinde bir şey. Hiç podcast yapmayacağız sadece duyuru olsun diye. İşte bu kadar. Yani abone olun, like atın. Niye like atın bilmiyorum bir sebebi yok. Görüşmek üzere. Bye.